Birçok balık türü, gündüzleri sığ sularda avlanırken, geceleyin derin sulara inerler. Avlanma ve beslenme davranışlarına, su sıcaklığına ve ışık seviyelerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, turna balığı gündüzleri derin sulara inerken, geceleyin sığ sulara doğru göç edebilir. Alabalıklarda balıklarda genellikle gündüzleri sığ sulara yakın bölgelerde beslenirken, geceleyin derin sularda avlanırlar. Levrekler de benzer şekilde gündüzleri sığ sulara yakın bölgelerde, kayalıklar ve diğer sığ alanların çevresinde gezinirken, geceleyin derin sulara inebilirler. Ancak, her balık türünün beslenme davranışları farklıdır ve belirli bir balık türünün avlanma davranışları, yaşadıkları habitat ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.